Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali kanayladı ee, gördüğünüz gibi Disney Channel kapandı Çünkü Disney Plus yüzünden oldu Evet Disney Pl Channel benim en sevdiğim kanalıydı ve kardeş e, Disney Junior ve Disney XD'di ee, sanırım Disney XD 31 Ocak 2021'de kapatıldı ama Disney Junior hala hayatta Evet biliyorum arkadaşlar Disney Channel kapandı üzücü bir halde. So program Star ve küçük üçlere karşıydı. En sevdiğim çizgi filmiydi. Ama sorun değil. Disney Plus 14 Haziranda geliyor. Bunu unut en sakin. En sevdiğiniz dizle, ne ve filmle, ne Disney Plus olacaksınız Bir farklı bir macerada. Hem de Disney Channel. Facebook YouTube ve Instagram hesapı hısta takipte kalın Evet Evet ben Alikan hoşça kalın.